Evet merhaba arkadaşlar bugün sizlere takipçi 34.com'un nasıl kullanıldığından bahsedeceğim e, basit bir şekilde takipçi 34.com'a giriş yapıyorsunuz e, buradan isterseniz giriş yapmadan fiyat listesini görebilirsiniz arkadaşlar 365 gün garantili takipçi ile açılış özel beğeni hizmeti var bakın bu fiyatlara başka yerde bulmanız imkansız diyebilirim arkadaşlar e, ana sayfaya geliyorsunuz mobilde de aynı şekilde masa üstünde de aynı şekilde e, kayıt oluyorsunuz kayıt oldunuz e, kayıt oluşturduktan sonra giriş yap butonuna tıklıyorsunuz işte şöyle ben giriş yapayım Bakın burada oturum açıyorsunuz e, şu an benim 11.74 TL bakiyem var Eğer bakiyeniz yoksa bakiye ekle deyip e, buradan shop güvenli ödeme sistemiyle e, ödemek işte yüklemek istediğiniz miktarı girip ödeme yap dersiniz arkadaşlar ödem bölümüne geçecektir <gülüyor> Evet e, örnek veriyorum sipariş vermek istiyorsunuz yeni sipariş diyorsunuz arkadaşlar bakın burada kategori var e, kategoride burada Instagram TikTok Instagram'a tıkladık örnek veriyorum 365 gün telafili takipçi atacağız buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar kullanıcı adı Instagramınızın kullanıcı adını yazıyorsunuz buraya da kaç takipçi atmak istiyorsanız 1000 tane şart değil yani 1000 takipçi e, 7 TL ama istiyorsanız şuraya 300 takipçi 2 lira 10 kuruşa yine 300 takipçi dağıtabilirsiniz ve sonra e, buradan kullanım koşullarını kabul edip e, siparişimi kontrol ettim diyor burada kullanıcı adınızın doğru olduğuna ve miktarın e, göndermek istediğiniz miktar olduğunu emin olduktan sonra sipariş verebilirsiniz arkadaşlar Evet beyne gelecek olursak Örnek veriyorum yine Instagram e, burada açılışıyor zaten beyin diyor mesela buraya gönder linkinizi giriyorsunuz arkadaşlar gönderin yan sağ tarafındaki e, üç nokta işaretine tıklayıp paylaştığı bağlantıyı kopyalayıp buraya yapıştırıyorsunuz yine beğeni de aynı şekilde bin tane gir, beğeni yollamanız şart değil e, burada bin tanesi 4.20 örnek veriyorum ya buna da 300 tane beğeni göndereceğim 300 tane ücreti 1.26 TLmiş e, buradaki bakiyeler arkadaşlar e, Şuradaki bakiyenizden düşüyor mesela 1.26 buradan ona göre eksiliyor yine aynı şekilde linki yapıştırdınız miktarı girdiniz e, kullanım koşullarını kabul edip sipariş ver diyorsunuz arkadaşlar e, siparişleri süre siparişler bölümünden görebiliyorsunuz bakın mesela ben buna e, burada kendi sitesine e, takipçi gönderdim deneme amaçlı 1000 e, tane göndermişim başlangıçta 6017 tane varmış e, şu an gönderiliyormuş hala bakalım e, 6017'den yukarı çıkmış mı? ona bir kontrol edelim Pardon arkadaşlar şunu öyle demiyoruz şunu kopyalalım kullanıcı adını buraya bir Instagram girelim <gülüyor> takipçi 34 aynı şekilde profiline bir gelelim bakın 6551 olmuş ee, 6551 olmuş 6017 başlatmışım yeni başlatmışım zaten bakın 1850 de başlatmışım 10 dakika olmuş yine aynı şekilde burada e, beyin denemesi yaptım 0 e, beyni vardı başlangıçta 300 tane gönderdim e, yine 10 dakika önce Şuradaki paylaşım arkadaşlar büyük ihtimal tarayıcı dediği bu paylaşımı açmayacak e, şöyle yapalım en son paylaşımına gelirim bunun bakalım şöyle bir yenileyelim en son paylaşıma gönderdim bakın 264 tane olmuş e, şu an daha da gönderiyor arkadaşlar sipariş verdikten sonra e, bu bölümden e, 365 gün garantili takipçi olan siparişin şurada refil butonu var arkadaşlar. Telafi et. 48 saatte bir takipçiniz eğer düşerse düşmüyor. Ama oldu da düştü diyelim. Şuradan telafi et, et butonuna tıklarsanız yine size düşen takipçilere telafi edecektir. Onun da bir garantisi var. Arkadaşlar dediğim gibi siparişinizi bu bölümden görebilirsiniz. bakayım bu bölümden ekliyorsunuz. Bir sıkıntı oldu örnek veriyorum size bir şey merak ettiniz destek bölümüne tıklayıp buradan destek talebi oluşturabilirsiniz siparişinizle alakalı mesela şöyle yapalım örnek veriyorum ödeme sorunları gönderirsiniz gönder arkadaşlar burada bildirimler var size de önemli şeyleri burada paylaşıyorlar bilmeniz gerekenleri buradan da profilinizi düzenleyebilirsiniz arkadaşlar şurada harcanan tutarı görebilirsiniz. Şimdi ne kadar 8.26 lira harcamışım. 11.74 kalmış. Yani toplamda 7, 826 aynı da 11.74 Arkadaşlar panel gayet stabil. Gayet güzel. Gayet modern. Hatta kaçtı burada? Demin baktığımızda 264'tü. Bir yenileyelim bakalım. Çünkü biz 300 göndermişiz. 275. Evet. Gelmeye devam ediyor. Burada 629 olmuş arkadaşlar. Dediğim gibi panel stabil. Ee, gayet güzel kullanışlı. Ee, mobilde de aynı şekilde. Bu şekilde arkadaşlar. Kullanımı. Şuradan çıkış yapayım.